Merhabalar, benim adım Maral Berdiyeva. E, Avrasya Hastanesi'ne geldim. Biontech aşımı oldum pasaportumla. E, çok kolay oldu. Hemen işlem hazır oldu. E, çok bekletilmedim. E, o yüzden çok teşekkür ederim onlara. Her zaman e, Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiğim için e, çok mutluyum.